Bugün 3 Ekim 2021 Pazar Güneş günündeyiz Aslan Burcu'nda ilerleyen ay 02 42 de Akrep Burcu'ndaki Venüs'te yaptığı dik açının ardından boşluğa girecek sabah erken saatlerde duygusal gerginlikler ve memnuniyetsizlikler hissetmemiz mümkün kişisel konfora düşkünlük ve tembellik eğilimleri de artabilir ailemizle ve çevremizdeki kadın figürlerle ilişkilerde de daha özenli olmalıyız Ay 11.37'de Başak Burcu'na geçecek. Öğle saatlerinden itibaren Ay daha pratik ve değişken enerjiler vermeye başlayacak. Öğleden sonraki saatlerde Ay ile Kova Burcu'ndaki Satürn arasındaki gerilimli açı, günlük işler, görev ve sorumlulukların üzerimizdeki baskısını da arttırabilir. Detaylara fazla takılabilir, gelecek kaygıları hissedebiliriz. Bugün Terazi Burcu'nda gerileyen Merkür ile Kova Burcu'ndaki Jüpiter arasındaki üçgen açı tekrar etkinleşiyor. Daha önceden edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri değerlendirme fırsatlarıyla da karşılaşabiliriz. Eski tanıdık ve arkadaşlarla haberleşme ve görüşme imkanımız olabilir. Bazı iş ve projelerimizde daha önce fark etmediğimiz detayları fark edip tekrar ele almamız mümkün. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.